Awesome. I got supplies. ...yani abi mı güzel ver misin? Ay Klimata ay tam yedi yav yemeyecim var ya tam başladın oyuna bu faruk aradı yav ikisi artık bu kartı açamıyor ya ya kapat diyorum oyunu bitsin. hani arayacağım, seni arayacağım diyorum ohoo hoş şerifleri de alın tepeden ya bak yav İmroğlu atamadı baktım adam, <gülüyor> baktım adam dedik, sonra ona dedi sonunda diyor, tamam, bitirdi. Yeter. Git git şey git. Bak, bu Koreye gelecek. Bak şu arka bir tabi var ya, şurada 30 para bırakmış 30'dan daha fazla hafta. He öldüğüm yer. <gülüyor> <gülüyor> he he git. Adam bakmamış çünkü tafeden ölüyoruz gitti. Her yer mi yapayım? eee evet. ikileşim vardı oku şu vardı ben adımda orda teneket yok teneket yok sen bir taneyi yedin daha doğru git bak işaret bir yer var orada oraya git öf öf öf 4x buradan bağırıyor. öf eminim 4'ü aldı yo diye. Sen en iyi 4'te seni bir oyuncak karton gibidir. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Koy. Ya. az az orada var hep git, git git sen dur git dur başka git. Git. git hemen önünde başla git git aşağı git Aşağı git orada ha bak o öndeki orada ha o He içinde Hem de var 6x, 3x, eğer almamış hafı <gülüyor> 3-6 olması lazım, 3 bile 6 M4, M4 yok mu orada? M4 var M7'yle şey pardon, M7'yle pompalı bir taneydi herhalde Vallahi. Hani? Burada hani? bana. Sen ne oldu? Hı? Let's ben de fight together. Sen ya da bunday. Veriyorum niye girmiyor? Yok, o mu sildi? Al al. Yok yok. Ya girdi. Ben çok şey eklemiştim biliyor. Girdi burada. Dedim kaç kuvvet. seni ekledin dedim her. Dedim sildin. Parmaklarının isi. O da silmiştir herhalde. Ben dedim sil ona. Dedim parmaklarının sil Çünkü ben dedim ben ekledim. O da silmiş ne yaparsın. oraya gidecen mi yoksa yok da ha de dur vallahi dur, dur. Abi. Tamam. Yo, Aha. Şey yok, olmaz. Şeyde varan. Bir pardon sağ. Arkana bir bak lan. Sen falan attım sağ. Arkana bak lan, arkana dön bir. Oradaki kit mi vardı ha? Gördüm saniye awesome. Sen patlina katmayı düşünmedin mi hiç? Veya atmak istemedin mi hiç? Kaç kişilik atıyordun? Aa, bu sezon kasıyordun kalk yani bu sezon. Awesome. Thanks. Bu arabada seni bekliyor be tam o toparın içinde duruyor. Ama bilmeyeceksin mutlaka sonra. <Gülüyor> He? Oysa ezeli mi çıldım. Ha o şeye bak bak anlam vardır orada. Arkaya trop, trapa attı. Solda çatışma var. Mi kaççı götü kurtar kaç. İsto oynuyor oynamıyordun. Öy, sen de çek. Bak şurada yat. Bak güzel. Kimin Şimdi at kendini yere. <gülüyor> Ay ananın